Isminim ben İranlıyım. Yani burada eğitim eğitim başladım, eğitime başladım. Isminim Mahnaz'ım. Üniversitede çalışıyorum, üniversitede aynı zamanda da okuyorum. Kendimi sağlıklı, hep yorgun hissediyordum. Mesela biraz yürüyordum, hemen nefes nefese kalıyordum, yorgun her zaman sanki. Ama şimdi sanki hayatta hava evrem sanki benim de nefesi güzel, rahat nefes alıyorum mesela. Ee, onun için e, eski halimde o sağlıklıktan şimdiki halime e, sağlıklılık açısından şu anda çok memnunum. Yaklaşık üç yıl önce e, bir kilo vermeye başladım ben. E, o zaman e, yani, tabii ki yaşı itibariyle 69'lardaydım. E, sporla, biraz kendim diyetle, az yemekle falanla böyle e, biraz yani bayağı yoruldum bu. Yoruldum, bir e, 8 kilo falan verdim. Ondan sonra yine herkes gibi bıraktım kendimi ta 4-5 ay önceye kadar. Bir an baktım 70'e, 8'e, 9'a varıyorum yavaş yavaş. Artık 80'lere gidiyorum. ki ben çok kadınları böyle kadının bakımlı olmasını, güzel giymesini falan böyle bir şeylerden ondan yanayım. Hep eee alışverişe çıkıyorum, kıyafet giyiyorum. Mesela aynada kendimi görünce bu ben değilim diyorum. Ondan sonra artık 80'e varmadan önce kendime bir dur dedim. Orada artık başlayacağım. Ondan öncesi de tam bu kararı kendime vermişken, ben bu arada üniversiteye gittim. Hocalarımdan birisini 4-5 aydır görmemiştim. Bir on baktım, bayağı incelmiş, kilo vermiş. Hocama sordum, o da şimdi buraya geldiğim yeri önerdi ben dedi. 4 aydır gidiyorum. Ondan sonra geldim buraya başvurdum. 4 ay içerisinde 14 kilo verdim yani ve limitim aslında o istediğim hedefime vardım ama yine de insan yine de istiyor şu anda 3 kilo 4 kilo da vermeye çalışıyorum. Pinarım çok şirin çok tatlı. Bir de sadece diyet vermek değil o insanlara o umudu vermek çok önemli umut verme. Mesela bazen sen kilo oluyor bazen. Bir hafta mesela 1 kilo veriyorsun, bir hafta 800 giren veriyorsun. Bir hafta bir süreden sonra belki biraz sabit duruyor. O zamanlarda e, bir psikolog gibi insanı karşılamak değil. Bu normal. Mesela oluyor, insan vücuttan vücuda değişiyor. E, mesela Pinar Hanım hiçbir zaman e, A, olur diyor mesela bu hafta. Mesela 600 giren verdim mesela. Normal bir şey mesela. Böyle bir şeylerde bazen e, o... Karşındaki insan seni nasıl karşılayacak o çok önemli. Bir kere Pınar Hanımdan da çok memnunum bu konuda. Ee, i̇lk zamanlarda açlık derken böyle insan aç kalmıyor. Aslında yemeği yemek çok düzene girdi. Önceden mesela kahvaltı bazen yapmadan nereden çıkıyordum. Mesela işe geliyordum, akşamı bir şeyi atıştırma. Geliyordum, akşam gece saat 9'da, 10'da mesela yemek yemeye başlıyordum. O kadar düzensiz yordum ki vücudum her zaman yorgunuydu. Ee, ama diyete girdikten sonra yemeklerim çok düzene girdi. Kahvaltı yemeden kesinlikle çıkmıyorum dışarıya. Ee, açtık, ilk zamanlarda o vücudun alışkanlıktan dolayı. Mesela alışıyorsun yemeye mesela çok ekmek yemeye şuna bunu biraz ekmekten dolayı şu biraz zorluk çektim ama şu anda o kadar e, bana bir e, normal yemek alışkanlığı oldu ki hiç böyle artık e, sanki ona alıştım o yeme hiç açlık da çekmiyorum çünkü e, o diyetlerde de o istediğim o vitaminler o e, vücuda gereken bir şeyle vücuduma tabii ki geliyor Onun için yok açlık şu anda. Maalesef çok spor yapamadım. Ee, yürüyüşe olduğu kadar mesela e, bir iş yerine gidiyorum, bir yere gittiğimde çok e, artık yürümeye yürümek öylesine dedim spor yapın. Çünkü zamanım biraz kısıtlıydı. Mesela merdiven kullanıyorum asansör yerinden. Mesela buraya geliyorum, hiç asansör kullanmıyorum. Mesela merdivenden çıkıyorum. Aa, görmeyen arkadaşlarım inanamadı, yani bir mesela çok arkadaşlarım var, bazıları e, mesela iki ay önce, üç ay önce görmüştü, görünce hepsi wow diyor. Ya mesela e, bazen git, gittiğim bir yer ve ayda bir kere gidiyorum, mesela her defasında aa diyorlar, her ay geldi de biraz daha incelmişsin falan diyorlar, hepsi bayağı aslında gösteriyor yani. Zaten burayı bana bir hocam önerdi, onun öneriyle buraya geldim. Ama şimdi de ben tabii ki arkadaşlarıma öneriyorum. İyi ki diyet yaptım, İyi ki şu anda yazlık döneminde güzel kıyafetler giyebiliyorum. Yani şimdi ben önceden large'dan yavaş yavaş x gidiyordum. Şimdi artık medium'un altına da gidiyorum. Medium kıyafetlerim ve şey sonra yavaş yavaş small'a gidiyorum doğru. İkisinin senin şu ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Gerçekten çok mutluyum. Onun için iyi ki geldim, iyi ki bu kararı verdim diyorum yani. Önemli olan bir karardı. Sadece evet. bir karar vereceksin, o kararın da arkasında duracaksın. Evet. Ee, bu geldiğim yerde ben çok diyetisyen aslında denedim. Aslında. Evet. Pek gayet memnunum. Ee, herkese de tavsiye ederim yani. En son sesini.